Bu ifadeyi sadeleştirmeye çalışacağız. 7 çarpı 10 üzeri 5 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 buçuk çarpı 10 üzeri 9. Önce paydayı sadeleştirerek başlayalım. Payı yazalım. 7 çarpı 10 üzeri 5, paydadaki sayıların sırasını değiştireceğim. 2 çarpı 2 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 9. Bu da eşittir pay henüz değişmedi. 7 çarpı 10 üzeri 5 bölü paydada 2 çarpı 2,5 var. Bunu 5 olarak yazalım. Ve 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 9 var. Tabanı aynı olan iki sayıyı çarpıyorsak bu sayıların üstlerini toplayabiliriz. Bu 10 üzeri 9 eksi 2. Yani 10 üzeri 7 olacak. Bunu 7 bölü 5 çarpı 10 üzeri 5, Bölü 10 üssü 7 olarak yazabiliriz. 7 bölü 5 ne eşittir? 1 virgül 4. 10 üzeri 5 bölü 10 üzeri 7. Bunu iki şekilde düşünebilirsiniz. 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 eder 10 üzeri eksi 2 diyebilirsiniz. Veya tabanları aynı olduğu için bölerken üsleri çıkarıyorum, birbirinden çıkarıyorum diye düşünebilirsiniz. Burası da 10 üzeri eksi 2 olarak sadeleşecek. Peki işimiz bitti mi? Cevabımızı bilimsel gösterimle yazdık mı? Buradaki sayı 1'e eşit veya 1'den büyük ve 9'dan küçük olacak ve bunu onun bir kuvvetiyle çarpacağız. Evet cevabımız bilimsel gösterim koşullarına uyuyor. Bu soruyla işimiz bitmiştir.